Merhaba sevgili oğlak burçları, Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2020 senesi sizin için oldukça kritik bir sene oldu. 2021'de bir takım şeyleri toplamaya başlasanız da 2022 senesi size şanslar, bereket ve bolluk getiriyor olacak. Geçtiğimiz 2 senenin acısını çıkaracak gibi gözüküyorsunuz. Eğer yıllık yorumlarınızı dinlemediyseniz oynatma listelerinden mutlaka yıllık yorumlarınızı da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ocak ayı yorumlarına geçmeden önce kanadımla henüz karşılaşan abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olarak desteklerini gösterirlerse ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok mutlu ederler beni. Şimdiden abone olan ve bildirimleri açan videoyu beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ben hemen Ocak ayı yorumlarına geçiyorum. 2 Ocak tarihinde Merkür kova burcuna geçiyor sevgili oğlak burçları. Burcunuzdan çıkarak kova burcuna ilerliyor olacak. Merkür'ün kova burcu geçişiyle beraber parasal konular, kaynaklar, harcamalar, kazançlarınız daha çok gündeminize gelmeye başlıyor. Burada zihninizi meşgul eden konular artık kaynaklarımı nasıl artırabilirim, hangi farklı yoldan kaynak temininde bulunabilirim, bunun yanı sıra harcamalarımı nasıl ayarlayabilirim, nasıl kontrol edebilirim gibi konular üzerine olacaktır. Daha çok zihninizin parasal meselelere odaklanacağını Ocak ayı boyunca söyleyebiliriz. Yine 2 Ocak tarihinde burcunuzun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay ile beraber aslında Yenileniyorsunuz, e, hayatınızda artık bir takım kararlar almaya başlıyorsunuz. Belki imaj değişikliğiyle alakalı bir gündem getirebilir ama hali hazırda venüs retrosu olduğunu da unutmamakta fayda var. E, venüs retro pozisyonda olduğu için bu esnada e, özellikle imajla alakalı değişimler çok fazla desteklenmiyor olacak. Bunun dışında artık e, hayatı sorgulayıp kendinizle alakalı bir şeyleri değiştirmenin zamanı geldiğini fark ediyor olabilirsiniz. 3 Ocak tarihinde Jüpiter ve kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü arasında yani Jüpiter ve ay düğümleri arasında bir kare görünüm söz konusu. Jüpiter balık burcunda sizin 3. evinizde özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, haberler, iletişim fırsatları, eğitim fırsatları, zihinsel anlamda genişleme ve vizyon elde etme açısından bir yıl boyunca size şanslar sunuyor olacak. Burada e, ikizler veya yaksının artık bir buçuk yıllık döngünün tamamlanmasıyla alakalı bir buçuk yıldır hangi alanlarda sınavlar veriyorsanız, hangi alanlarda kadersel değişimler ve dönüşümler yaşıyorsanız, bu alanlardaki sorunu daha büyüterek, daha çoğaltarak görmezden gelemeyeceğiniz bir hale getirecek Jüpiter'in bu etkileşimi. Üçüncü ev konuları, altıncı ev konuları ve on ikinci ev konuları. Özellikle... Sağlığınızla alakalı konular zihninizi çok fazla meşgul eden ve sizi yoran, hırpalayan, biraz zayıf düşüren konular neyse bununla erintili kendinize daha iyi bakmanız adına, sağlığınızı ve gündelik rutinlerinizi daha iyi yönetebilmeniz adına yeni bir bakış açısı geliştirmeniz gerektiğini hatırlatan bir açı söz konusu olacak. Dolayısıyla özellikle zihninizi yönetebilmeyi öğrenmenizi gerektiren bir etkileşimden bahsediyoruz. Aslında bir buçuk yıl boyunca sağlık alanında, rutinler anlamında, gizli konular anlamında şifa arayışlarınız anlamında zaten bir takım sınavlar verdiniz. Size bunu tekrar hatırlatacak bir etkileşim olacaktır. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 10 derece Kova burcunda başlayacak. Sizin yine ikinci evinizde. Özellikle e, Ocak başlangıcında parasal konularla alakalı zihninizin meşgul olacağını söylemiştik. Burada artık geçmiş hak edişler, geçmişte yapılan alışverişler, parasal gündemler tekrar tekrar karşınıza çıkabilir. E, burada özellikle harcama yapma konusunda temkinli olmanız gerekiyor 14 Ocak sonrasında. Bunun yanı sıra maddi herhangi bir girişimin içerisine de girmemeye gayret gösterin. Ancak eski parasal meselelerinizi toparlamak, halletmek adına da fırsatlar ortaya çıkacaktır. E, alışverişler adına sizi biraz zorlasa da e, gereksiz harcamalar yaptırabilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. E, bilmiyorum farkında mısınız ama Kasım 2021'den beridir Boğa, ikizler ve Yengeç Burcunda meydana gelen dolunaylar aslında hep 27 derecelerde oldu ve gerçekten sistemin bir mesajı gibi değerlendiriyorum. Ben yani 3 aylık bir döngüyü aslında içeren bir konudan bahsediyoruz ve artık bir şeylerin tamamlandığı ve farklı alanlarda yavaş yavaş basamak basamak tamamlandığı enerjiler söz konusu. Yengeç Burcu sizin haritanızın 7. evini etkiliyor. Burada demek ki ilişkiler, ortaklıklar, partnerinizin hayatındaki önemli gelişmeler, partnerinizle alakalı bir mevzunun tamamlanması, kapanması. Belki bir ilişkinin artık son aşamasına gelinmesi, bir ilişkiyi bitirme kararı söz konusu olabilir. E veya ilişkiyle alakalı bir durumun tamamlanması da yine bu dolunay enerjisiyle beraber kendisini gösterebilir sevgili oğlak Burcu. 18 Ocak tarihine geldiğimizde Uranüs Retrosu bitiyor. Uranüs geçtiğimiz aylarda retro hareketteydi zaten 2018 yılından beridir Boğa Burcu'nda biliyorsunuz. Sizin haritanızın 5. evinde özellikle aşk hayatınız, çocuklarla olan ilişkileriniz, yaratıcı özellikleriniz, sanatsal özellikleriniz, hobileriniz ve hayattan tat ve keyif alma alanlarınızda ilerlemekte. Uranüsün retro olduğu bu süreçte özellikle çocuklarla alakalı veya aşk hayatınızla alakalı bir takım zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Özgürleşmeniz gereken kendinizi sürekli olarak basma kalıp düşüncelerde sıkıştırdığınız alanları keşfedip aslında serbest bırakmanızın gerekli olduğunu gösteren bir etkileşimdi. Şimdi ise Uranüs 10 derece boğa burcunda düz seyline başlayacak. Bu da demek oluyor ki artık hayatın tadını daha keyifli bir şekilde çıkarabileceksiniz. Daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. Belki yeni bir aşka, sürpriz bir aşka erken açacaksınız. Belki çocuk sahibi olacaksınız veya çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler söz konusu olacak. Aynı zamanda kafanızda bir takım projeler varsa maddi anlamda veya sanatsal anlamda ufak riskler barındıran projeler varsa bu konularda da her zamankinden daha cesur girişimlerde bulunacağınız bir süreç başlıyor. Tabii ki hemen Ocak ayı itibariyle kendisini göstermeyebilir, kişisel doğum haritalarınıza göre farklılık arz edecektir. Belki birçoğunuz henüz Uranüs'ün etkisini bile deneyimlememiş olabilirsiniz. Ancak genel itibariyle bu tarz etkilere önümüzdeki aylarda açık olacağız. 19 Ocak tarihinde Güneş Kova Burcu'na geçiyor. Artık Güneş'in oğlak burcundan yani burcunuzdan çıkarak Kova Burcu'na yerleşmesi yine parasal gündemleri ön plana çıkarıyor olacak. Ee, yıla girerken Venüs Retrosu ile beraber özellikle kendinizle alakalı ciddi sorgulamalar yapmaya başladınız. Merkür Kova Burcu'na geçiş yaptı. Bu alanda tekrar retroya başladı. Ee, akabinde Güneş de kova burcuna geçiyor. Demek ki artık Ocak ayı itibariyle o kendinizle alakalı kaoslu ortamdan uzaklaşıp biraz daha kendi kaynaklarınıza yönelmeye başlıyorsunuz. Ee, kazançlarınıza yönelmeye başlıyorsunuz. Kaynaklarınız, kazançlarınız, harcamalarınız ön plana çıkmaya başlıyor. Bu konuda özellikle eril figürlerin... Ee, Hükümleri, sözleri veya yönlendirmeleri ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. E, güneşin bu geçişiyle beraber. E, demek ki e, kazançlarınıza ve elde ettiklerinize veyahut sahip olduklarınızı odaklanacağınız bir süre söz konusu. 24 Ocak tarihine geldiğimizde da. Oğlak Burcu'na geçiyor. Yani oğlak kova kombinasyonu, Ocak ayı gerçekten sizin zamanınız, kendinizi keşfetme zamanı, Mars'ın da Burcu'nuza gelmesiyle beraber geleceğe yönelik hırslarınız, Hayalleriniz, hedefleriniz, sizi motive eden konular her neyse buna ilişkin artık daha cesursunuz. Her ne kadar Merkür Retro olsa da, <gülüyor> Venüs Retro olsa da, yeni girişimler için çok uygun bir süreçte olmasak da... ...içinizde yanan ateşi keşfetmeye başlayacaksınız sevgili oğlak burçları. Yani bir şeyler yapmalıyım, harekete geçmeliyim, bir adım atmalıyım dediğiniz konular ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle kariyer bağlantılı, gelecek bağlantılı, toplumsal bir rolü olan konular söz konusu olabilir... Burada kendinizi biraz dizginlemeniz gerekecek. Bazen öfke patlamaları, tartışmalara açıklık veya agresif enerjiler de söz konusu olabilir. O yüzden daha temkinli olmanız yerinde olacaktır. Mars'ın bu geçişiyle beraber özellikle sportif konulara yönelebilirsiniz. Yani o içinizde en ateşi, o fazladan gelen enerjiyi fiziksel aktivitelerle dizginleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs Retrosu bitiyor <gülüyor> Burcunuzun 11 derecesinde Artık derin bir Oh çekebilirsiniz Şubat ayı sizin için çok daha keyifli bir ay olacak Özellikle Kendinizi daha çekici hissettiğiniz insanların dikkatini çektiğiniz Sevgililer gününe geçiş yaparken Gerçekten aşkı Doyasaya yaşayabileceğiniz bir ay olacak Umarım o şekilde hatta daha güzel şekillerde zuhur eder. Evet bu aya dair söylemek istediklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yıllık yorumlarınızı mutlaka dinlemeyi ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra ay düğümlerine dair çekmiş olduğum videoyu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz ve 2021 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgili oğlak burçları. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusalsöyleci hesabı veya evrenselkadimbigetciyemail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.